Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar Metin Yayınları TYT Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Hocam nerede kaldık uzunca bir sürede video falan da atmıyorsun Evet atmadım çünkü arkadaşlar biraz hastalık biraz yoğunluk falan derken Sizlerden çok çok özür dileyerekten şimdi yardır yardır çözümlere devam edeceğiz Nerede kaldık hemen hatırlatayım 70 ve 71. sayfaların çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Üslü ifadeler 4. test üniversiteyim testi olacak videomuzun ismi. Evet. Dilersen, hazırsan, videoyu beğendiysen, abone olduysan çözümlere hızlı bir şekilde devam edelim. İlk sorumuz 0.2'nin küpü çarpı 100'ün 6. kuvveti çarpı 2000'in -3. kuvveti demiş bize. Hadi bakalım, hadi bismillah. Şimdi 0.2 Demek sevgili arkadaşlar 2 bölü 10'un Bakın 2 bölü 10'un küpü demek Dolayısıyla ben bunu 2'nin küpü Bölü 10'un küpü şeklinde yazabilirim Çarpı 100'ün 6'ncı kuvveti 10'un karesinin 6'ncı kuvvetidir Dolayısıyla 10'un 12 kuvveti yazabilirim 2 ile 6'yı çarparak çarpı Bakın şurası da 2'nin 2 çarpı 1000'in -3. kuvveti ya O halde ben şurayı 2'nin -3 kuvveti yazarım Sonrasında bir de şu 1000 demek onun küpüydü Onun küpünün 3 üçüncü kuvveti var bir de burada Dolayısıyla 10 üzeri 9 yazabiliriz Pekala Şimdi gelin şöyle yapalım 2'nin küpüyle 2'nin eksi üçüncü kuvveti birbirini götürür 10 üzeri 12'yi 10 üzeri 3'e böldüm 10 üzeri 9 geldi 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 9'u çarptım 10 üzeri 0 geldi 10 üzeri 0 da 1'in ta kendisidir O halde cevabımız C seçeneği olacaktı deriz Daha sonra da ikinci soruda da Kemal öğretmen matematik dersinde tahtaya 2 sayısını yazmış ve tahtaya sırasıyla kaldırdığı her öğrencinin tahtadaki sayının karesini almasını istemiş. Buna göre tahtaya kalkan kaçıncı öğrenci 256 üzeri 256 sayısını tahtaya yazar diye soruluyor. Şimdi 256 demek zaten 2'nin 8. kuvvetiydi. Bunun bir de 256. kuvvetini yazmamız isteniyor. Yani 2'nin küpüncü kuvvetinin 2'nin 8. kuvveti isteniyor. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyordu? Şununla şunu çarpmamız gerekiyordu değil mi? Hadi çarpalım. 2 üzeri, 2 üzeri 11. kuvvet isteniyor yani bizden. Şimdi e, Kemal öğretmen tahtaya 2 sayısını yazdı. Daha sonrasında birinci öğrenci çıktı. Bunun neyini aldı? Karesini aldı. Bir diğer öğrenci ikinci öğrenci bunun karesini alarak 2 üzeri 4 yazdı. Yani 2 üzeri 2'nin 2. Ikinci kuvvetini. Üçüncü öğrenci 2 iki üzeri 2'nin küpünü yazar. Çünkü bunun karesini alacaktı. Bunun karesini alırsanız 2'nin küpü yapar. Diğer öğrenci 2 üzeri 2 üzeri 4 yazdı. E madem böyle bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü öğrenci. Bakın şurası neyse birinci öğrenci 2 üzeri 1, ikinci öğrenci 2 iki üzeri 2, 3 öğrenci 2 üzeri 3, dördüncü öğrenci 2 üzeri 4'ü yazmış. O halde 11. öğrenci 2 üzeri 11 yazmaz mı buraya? Yazar. Demek ki cevabımız C seçeneği olacakmış. Geçtim. Üçüncü soruya 9 üzeri 2 eksi mutlak değer içerisinde 2 eksi 1 bölü eşittir. 3 eşittir 0.3 devreden 0.3 devreden nedir arkadaşlar 0.3 devreden 3 bölü 9'un ta kendisidir yani 1 bölü 3'ün ta kendisidir o halde 1 bölü 3 demek ne demek 3 üzeri eksi 1 demek şimdi yazıyoruz bakın 3'ün 3'ün karesinin 2 eksi mutlak değer içerisinde x eksi 1 bölü Üncü kuvveti eşittir 3 üzeri eksi 1'miş 2 ile şu ifadeyi çarpacağım. 4 eksi 2 çarpı mutlak değer x eksi 1 bölü 3 eşittir eksi 1 diyeceğiz. Çünkü tabanlarımızın ikisi de 3 zaten. O halde arkadaşlarım şu ifadeyi aldım. Sağ tarafa eksi 1 aldım sol tarafa gönderdim. 2 tane mutlak değer x eksi 1 bölü 3 eşittir ne yaptı 5. O halde x eksi 1 bölü 3'ün mutlak değeri eşittir 5 bölü 2'dir deriz. Buradan da sevgili arkadaşlarım. İki tane ihtimal vardır. x eksi 1 bölü 3 ya 5 bölü 2'dir ya da x eksi 1 bölü 3 eksi 5 bölü 2'dir deriz. Buradan x eşittir 5 bölü 2 artı 1 bölü 3 gelir ya da x eşittir eksi 5 bölü 2 artı 1 bölü 3'tür. Şimdi bu köklerin toplamı istenmiş. Ben bu ikisini toplarsam eğer dikkat edin toplarsak eksi 5 bölü 2 ile artı 5 bölü 2 gider. 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamı bize 2 bölü 3'ü verir. Cevabımız A seçeneği olur. Devam ediyorum 4'le 2 üzeri 1 bölü x artı 2 bölü x Bölü 16 üzeri 1 bölü x artı 2 bölü x Bunun 1 bölü 3. kuvveti 2 üzeri 1'e eşitmiş Öncelikle şu kısma bakacak olursanız Daha doğrusu üstlere bakalım 1 bölü x artı 2 bölü x 1 bölü x artı 2 bölü x Öncelikle bunların ikisi de 3 bölü x yapar Bu 1 İkincisi ikisinin de kuvveti aynı olduğu için Ben rahatlıkla 2 bölü 16 yazabilirim Buraya 2 bölü 16 ile 1 8'in ta kendisidir 1 bölü 8'de nihayetinde 2 üzeri eksi 3'tür. O halde 2 üzeri 3'ün 3 bölü kuvvetinin 1 bölü 3 kuvveti eşittir 2 üzeri 1'miş diyeceğiz. Burada 1 3 ile 3 bölü çarparsanız 3'ler gider 1 bölü 2 kaldı. Bununla da 3'ü çarparsanız 2 üzeri eksi 3 bölü 2 gelir. Demek ki sevgili arkadaşlarım buradaki üst olan 1 buradaki üst olan eksi 3 bölü 2'e eşitmiş. Yazalım 1 eşittir eksi 3 bölü 2. O halde x ile 1'in yerini değiştirirseniz x eşittir, eksi 3 yapar, x sorulmuştu, cevabımız B seçeneği olacaktı. Devam. Kaçıncı sorumuzdu? Beşinci soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir a doğal sayısıyla oluşturulan sembolün değeri a üzeri n artı en üzeri a ifadesiyle bulunur. Mesela üçgenin içine 2 iki yazıldıysa 2'nin küpüyle 3'ün karesinin toplamı şeklindeymiş. Bu eşitliği sağlayan x doğal sayısı kaçtır? Öncelikle şunu bulalım. 1 üzeri 3 artı 3 üzeri 1'dir kendisi. Çarpı şu nedir? Bakın 17 olduğunu biliyorduk zaten onun. Direkt 17 yazıyorum. Sorudan kopya çektik. Şurası nedir? 2 üzeri 6 artı 6 üzeri 4'tür. Arada eksi var. Burası da x üzeri 4 artı 4 üzeri x'dir sevgili gençler. Pekala. Şu kısma bakıyorum. 1'in küpü 1, 3 üzeri 1, 3. Yani burası 4 yaptı. 4 kere 17'de 68'in ta kendisi yapar. Demek ki buraya direkt 68 yazabilirim ben. Şu kısım 68 Eşittir 2 üzeri 6 64 artı 6 üzeri 4'ümüz var bir de 6 üzeri 4 de sevgili arkadaşlar yazalım mı yazmayalım onu düşünüyorum yazalım mı yazmayalım mı yazabiliriz 36 kere 36 yapar ama çok mu büyük gelir onu düşündüm evet biraz büyük gelecek ama bakalım şurası 6 üzeri 4 değil bak işte bak gördün mü neden büyük geliyor ben de büyük gelmemesi gerekiyor tabi ki yanlış yazmışız ondan 6 üzeri 4 değil 6'nın karesi çok güzel Burası da neymiş? 64 ile 36'nın toplamı toplarsanız 100 yapar. 100 eksi x bölü 4 eksi 4 üzeri x Şimdi şu ikisini alacağım sol tarafa 68 alacağım sağ tarafa fırlatacağım x üzeri 4 ile 4 üzeri x'in toplamı 100'den 68'i çıkardığınız 32 yaptı mı? O zaman x sevgili arkadaşlar 2'nin ta kendisidir Neden? Çünkü 2 üzeri 4 16'dır 4'ün karesi 16'dır Toplamlar 32 yapar. x sorulmuş bize Cevap 2 olacaktı Devam. 6. soru 3 üzeri x'ten 5 üzeri y çıkınca 6 kalıyormuş ve 3 üzeri x artı 1 ile 5 üzeri y artı 1 birbirine eşitmiş. 3 üzeri x ile 5 üzeri y'nin toplamı bize soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. 3 üzeri x artı 1 demek 3 üzeri x ile 3'ün çarpımıdır. 5 üzeri y çarpı 5'tir bakın sağ tarafta. O halde güzel arkadaşlarım 3 üzeri x çarpı 3 ve 5 üzeri y çarpı 5'i elde ettik ya biz şu an. Bir de neyi biliyoruz? 3 üzeri x 8'i 5 üzeri y'nin de 6 olması gerektiğini biliyoruz. Hmm. Pekala. Şimdi ben buradan şöyle şeyler elde edebilirim. Bak. 3 çarpı 3 üzeri x eşittir. 3 çarpı 5 üzeri y çarpı e, hatta 3 tane 5 üzeri y artı 2 tane 5 üzeri y yazabilirim. Tabi arada çarpı var bunların. Tamam? 35 ve 25 gibi görünmesin. Şunu aldınız. Sol tarafı fırlattınız. 3 parantezinde. 3 üzeri x ekisi 5 üzeri y eşittir 2 çarpı 5 üzeri y yaptı mı yaptı Arkadaşlarım ben şu kısmın 6 olması gerektiğini biliyorum 3 kere 6 18 yapar 18 eşittir 2 tane 5 üzeri y dedik Ve buradan her iki tarafı 2'ye böldüğünüz 9 eşittir 5 üzeri y yaptı Bu cepte çok güzel Şimdi ise bizden istenen ne? 3 üzeri x ile 5 üzeri y'nin toplamı Tamam bulabilir miyiz? Bulabiliriz Çünkü 5 üzeri y'yi bulduk kaçmış? 9 Çok güzel Şimdi de ne yapalım biliyor musunuz? 3 üzeri x'i bulabilmek adına. 5 üzeri y'yi biliyoruz ya bak. 3 üzeri x'ten 5 üzeri y çıkınca 6 kalmıyor muydu? Kalıyordu. E ben 5 üzeri y'nin 9 olduğunu bulmadım mı? Buldum. Başında 9 var attım karşıya. 3 üzeri x kaç geldi? 15'in ta kendisi geldi. O zaman burası da 15'miş. 15 ile 9'un toplamı bize cevabı verir. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Devam ediyorum 7. sorumla. Sıfırdan farklı x ve n gerçel sayıları için şu ifade x'in 2n -1 kuvvetine eşitmiş. Şimdi şu nedir o zaman? 2'nin şunu 2 ile çarpıyorsunuz 2x 2 1 çıkarıyorsunuz 2x 3 çarpı. Şimdi şuraya geldim 4'ün şunu 2 ile çarpıyorsunuz 2x 2 1 çıkarıyorsunuz 2x artı 1 diyorsunuz eşittir 16 üzeri x 2. 2 ile çarpıyorsunuz. 2 x 4. 1 çıkarıyorsunuz. 2 x 5 yapıyor. Daha sonrasında 2 üzeri 2 x 3 dedik. Çarpı bak. Şuna 2'nin karesi. Demek ki bu 2'nin karesi ise bu 2 ile şurayı çarpacaksınız. Yani 2 üzeri 4 x artı 2 diyeceksiniz. Eşittir. Bu da 2'nin 4. kuvveti değil mi? 4 ile bunu çarpacağım. Yani 2 üzeri 8 x eksi 20 dedim. Tabanlar aynı ya. Şununla şunun toplamı şuna eşit olacak. O halde 6x 1 eşittir 8x 20 dedik burada 19 eşittir 6 6x karşı yaptım 2x geldi x kaçtır arkadaşlarım 19 bölü 2'dir bizden ne istenmişti x o halde cevap a seçeneğini verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla 71 bir bilgisayar oyunu oynayan Hasan aşağıdaki tabloyu kullanarak tablodan bir üstü ifade seçmekte ve seçilen üstü ifade tablodan silinmektedir Tablodan silinen her üstü ifadenin yerine bir sonraki üstü ifade gelmektedir. Örneğin 3 üzeri 3 ifadesi seçildikten sonra tablonun görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur. 3 üzeri 3'ü buradan yok ederseniz hop gitti. Bu buraya kayar, bu buraya kayar, hop bu buraya kayar, bu, bu yana kayar, bu yana, bu yana, bu yana kayar, bu buraya gider. Tamam. Bu silinince hepsi yukarıdaki boşlukları otomatik olarak dolduruyor sırasıyla. Hasan bilgisayar oyununu açtıktan sonra tablodan sırasıyla 3 üzeri 5 3 üzeri 5'i nerede şu 3 üzeri 12'yi şunu ve 3 üzeri 1 bunu bu ifadelerin sildiğinde 3. sütundaki sayıların çarpımı hangisi olur diye sormuş bize şimdi öncelikle arkadaşlar hangilerini siliyorduk 3 üzeri 5'i sırası ile silmiş ya şunu sildik bunu sildikten sonra buraya ne gelir 3 üzeri eksi 6 gelir ee, bize 3. sütun sorulduğu için buraya bir etkisi yoktur bakın 3 üzeri 4'e bir etkisi yoktur 3. Ee, sütun demişti değil mi ha, pardon 3. sütun şurası buraya bir etkisi yoktur gençler dolayısıyla 3. sütundaki elemanlardan birisi 3 üzeri 3'tür fakat 3 üzeri 1'de siliyor sonradan ona dikkat edeceğiz o halde silinenleri bir yazalım 3 üzeri 1'i sildi 3 üzeri 5 sildi 3 üzeri 12 sildi değil mi güzel şimdi 3 üzeri 1'i silerse tablomuzda burada 3. sütuna 3 üzeri 4 kayacaktır dolayısıyla 3 üzeri 4 bir kere var Güzel. Sonra bunu sildi ya. 3 üzeri 5'i sildi. 3 üzeri 5'i ve 3 üzeri 1'i sildiği için şuradakiler 2 defa sol tarafa kayacaktır. Yani 3 üzeri 10, 3 üzeri eksi 8 yerine gelecektir. 3 üzeri eksi 10 varmış. Üçüncü sütunda. 3 üzeri 12'de sildiğimizi düşünecek olursak 1, 2, 3 tane sildiğimiz için ahanda buradaki değil şuradaki bakın bir kere kaydı, iki kere kaydı, üç kere şuraya kayacak. Yani 3 üzeri eksi 16 ve son olarak yine ee, üçüncü sütunda şuraya gelecek olan sayı bulmak için bu da buraya gelecektir. Yani 3 üzeri 21 dedik. İşte bunların çarpımı sorulmuş arkadaşlar. Şunu da şunu toplarsanız 3 üzeri 25 çarpı şunu da şunu toplarsanız 3 üzeri eksi 26. Bu da 3 üzeri eksi 1 yapar. Yani sevgili arkadaşlarım cevabımız C seçeneğinde mis gibi verilmiştir deriz. Sekizinci sorumuzda çözdük ve cevabına C dedik geçtik 9'a bir tripot yani 3 ayak firması bir teknoloji fuarında ziyaretçileri etkilemek için her tripotun her ayağının altına şekildeki gibi birer tripot e, kurarak bir kule oluşturmuş. Bakın bir tane tripot var. Birinci ayağına bir tane, ikinci ayağına bir tane, üçüncü ayağına bir tane daha takmış. Ve bu şekilde hep devam ediyor. Burada da bir tripot, burada, burada, burada, burada, burada, burada, burada, burada bir tripod olacak. Kurulan 5 katlı, kurulan kule 5 katlı olduğuna göre... En alttaki tripodlarda toplam kaç tane ayak vardır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle çok iyi dinliyorsunuz. Bakın birinci e, şurada birinci katta diyelim artık. 3 üzeri 0 tane tripod var. Burada 3 üzeri 1 tane. Bir altının 9 tane olacak. Yani 3 üzeri 2 tane olacak. O zaman 4 katlı olursa 3 üzeri 3 ve 5 katlı olursa 3 üzeri 4 tane tripod olacak. 3 üzeri 4 tane tripodun her birinin 3 tane ayağı vardır. 3 üzeri 1 ile çarpacağız. Yani cevap ne olacak? 3 üzeri 5. Yani 243'ün ta kendisi olacak. Doğru cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. 9. sorumuz. Ve devam edeceğiz 10. sorumuzda. 10. soru için arkadaşlar. A pozitif tam sayısı için. Şu şekilde gösterilen x üzeri A muhabbeti. 1 artı x artı x kare artı en son x üzeri a'ya kadar. Yani şuradaki kuvvete kadar devam ediyor. X'lerin kuvvetlerini topluyor. Eğer bu a'yı 6 yazarsak da bu sefer 1 artı 1 bölü x üzeri 1. 1 bölü x'in karesi 1 bölü x'in küpü en son 1 bölü x üzeri a'ya kadar devam ediyor. Buna göre şu ifadeyi şuna bölersen ne bulursun diye sorulmuş. Şimdi üst tarafı buluyorum. 1 artı, 1 artı 2 üzeri 1. 2'nin karesi 2'nin küpü 2'nin 4. kuvveti 2'nin 5. kuvveti bölü şimdi ne yapacağız? Alttakini bulacağız. 2e5. Onu da burada yerine yazacağız. 1 1/2 üzeri 1, 1/2'nin karesi, 1/2'nin küpü, 1/2'nin 4. kuvveti, 1/2'nin 5. kuvveti dedik. Bu işlemin sonucu soruluyor. Şimdi yukarı tarafa yapacak çok fazla bir şey yok ama alt tarafta gayet tabii oynayabiliriz. Yukarı tarafta kolay bir şekilde toplamanın yollarında da tabii bulabiliriz eğer ihtiyacımız olursa. Öncelikle paydalardan burada en büyük olan 2 üzeri 5. Buraya yapacak bir şey yok ama burayı 2 ile, burayı 2'nin karesiyle, burayı 2'nin küpüyle, burayı 2'nin 4. kuvvetiyle ve burayı 2'nin 5. kuvvetiyle genişletebilirim. Üst tarafın aynısını sevgili arkadaşlarım alt tarafa geçireceğim için şunu şöyle kopyaladım, buraya yapıştırdım ve alt tarafı silelim tabii ki artık ihtiyacımız olmayacak. Çünkü yeni kesirler yazacağım. Bakın 2 üzeri 5. Artı 2 üzeri 4 artı 2'nin küpü şununla şunu çarptım. Bununla bunu çarpıyorum 2'nin karesi. Bununla bunu çarpıyorum 2 üzeri 1 ve 1. Bölü paydamız artık eşit oldu ve paydalar 2 üzeri 5 idi. Gördüğünüz üzere üst tarafta 1'den 2'nin 5. kuvvetine kadar olan toplamları var. Alt tarafta da sağ taraftan düşünürseniz 1'den 255'e kadar olan toplamlar var. Yani bu ifadeyle bu ifade birbirini götürür. Bunu da ters çevirip çarparsanız doğru cevabınız 2 üzeri 5 yani... 32 olur arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Dedik ve son soruya geçtik. 11. soru 2 üzeri X birim olan şekildeki buzdolabında dondurucu kabinin yüksekliği buzdolabının yüksekliğinin yarısından küçüktür. Şimdi dondurucu kabin yukarıdaki alttaki sevgili arkadaşlar ee nedir? Dondurucu kabinin yüksekliği buzdolabının yüksekliğinin yarısından küçüktür demiş. Yani arkadaşlar şurası 2 üzeri X'den 2 üzeri x eksi 1'den daha küçük. Tamam. 2 üzeri x eksi 1'den daha küçük. O zaman burası 2 üzeri x eksi 1'den daha büyük. Neden x eksi 1 o nereden geldi? Çünkü ben bir şeyin yarısını buluyorsam onu 2'ye bölüyorumdur. Bu da 2 üzeri x eksi 1 yapar. Dondurucu kabinin kapağındaki A noktasının yerden yüksekliği 8 birim olduğuna göre. Bakın şurası 8 birimmiş. Buzdolabının yüksekliğinin birim türünden tam sayı değeri en çok kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar. Ben şuranın yerden yüksekliğinin 8 olduğunu biliyorum. Peki şu dondurucu kabinin yüksekliği dondurucu kabinin yüksekliği dondurucunun yüksekliğinin yarısından daha az diye. O halde burası yarısından daha fazladır demedik mi dedik? Şimdi ben buranın yarısından daha fazla olan yer şurası olduğunu bildiğim için bu yarısı'dan daha fazla olan yer bile 8'den daha küçükmüş. Bakın yarısı bile 8'den küçük. 2 üzeri x 1 bile 8'den küçük. 2 üzeri x 1 bile 2'nin küpünden küçük. O halde x 1 3'ten küçük değil midir? x 1 3'ten küçükse x 4'ten küçüktür. Ve ne demiş? Buzdolabının yüksekliği yani 2 üzeri x en çok kaç olabilir tam sayı olarak? E şimdi x 4'ten küçükse 2 üzeri x de bir zahmet 16'dan daha küçüktür. O zaman buranın alabileceği maksimum değer kaçtır? 15'tir deriz. Doğru cevabımız da D seçeneği olur. Böylelikle videomuzun da sonuna gelebiliriz artık. Evet arkadaşlarım sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.